Selam millet Minecraft'ı yine Swaggaps'ın yeni hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft a. Legend Pack ile e, Minecraft Swaggaps'ı oynayacağım. Biliyorsunuz ki İsmet Rager'in en e, son e, peki arkadaşlar ve gerçekten güzel bir pack. Bugün günün ikinci videosunu çekiyorum. Stoklamaya çalışacağım. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Şöyle hemen şuradan girelim. Hatta adam bize vurmadan. Hatta orada chest varmış ama umarım oradan bir şey çıkmaz. Şurada altta chest varsa açalım. Aa çok güzel oldu. Tamam adam orada. Neyse. Şimdi bugün Legend Pack'ten bahsedeceğim. Legend Pack ismiyle yeni son çıkardı Textpack. Oyun bilenler vardır zaten. Eski PC'yi özellikle biliyordur. Ben dedim ki nostalji olarak hani güzel bir video başlığı da olsun hatta konumuz da olsun diye bu size bu Textpack'i tanıtıyorum. Ee, söylüyorum işte aile yani beraber oynayalım İndirmeni iki açıklama kısmında var Bu arada güncel olarak haberiniz olsun He, hem ne bir YouTube'da öne çıkalım işte İsmeti rengilizce pek arattıklarında Belki biz çıkarız Belki e, güzel anlatışlarımızdan dolayı insanlar beğenir hiç tanıtmamıştım yani o yüzden şimdi tanıtıyorum Evet şimdi Oltamız e, çok güzel kılıcımız çok güzel falan diye anlatmayacağım e, oynadıkça çözeceğiz arkadaşlar Umarım güzel fayetlerimiz olur umarım güzel eğleniriz e, Bu arada videoyu abone olmayı yani kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Beğenileniz benim için çok önemli e, Bildimleri açarsanız tadından yenmez Discord'da gelip orada tıkla Discord'umuz e, yani Minecraft üzerine değil Ama sohbet muhabbet üzerinde ve orada e, video hattında duyurular yapacağım Sonrasında eğer biliyorsunuz ki daha önce SMP videos çekmiştim Microsoft World Multiplayer 1.16.5 1.17 yapmıştık galiba evet Onun bir tanıtım videosunu çekmiştim ya, yani şey tanıtımını yapmıştım e, İnsanları da oradan toplayacağız Yani gelmeyi unutmayın oradan da belki Sererable'a katılabilirsiniz Haberiniz olsun Şurada adam var bu adamı keserebiliriz bence Kim bu Tamam kılıcı çok da iyi değil ama benim de zırhım çok iyi değil O yüzden şunu alacağım iyi dur bakalım şu Gepi yiyelim adam makro galiba lan neyse çeşitli bir tane yani tekrardan çeşitli almak çesten birazcık birazcık aptallık diye düşünebilirsiniz ama bana orada zırh olarak en çok yarayacak şey çeşitli Adam sürekli tut tut tut olduğu için ve su, su olduğu için dezavantaj olacaktım o yüzden chestplate almak zorunda kaldım ee, belki bir arkadaşımız oyundaysa eğer onu atarım hatta ayo adam ölmüş ee, o yayı ah buradaymış tamam eğer ona denk gelirsem e, ona chess atarım arkadaşlar o da hani benden yararlanmış olur diye düşünüyorum bunlar hep taktik bunları öğrendikçe oynadıkça süzersiniz anlık olarak risk almak gerekiyor o yüzden bu riski aldım bence de iyi oldu bence adamı Kesmemiz iyidir. Ölmemizden daha iyidir sonuçta. E başka nelerimiz var? Bunları atabiliriz. Bunlar çok işe yaramayacak. Enerpölümüz kalsın envanterde. Bunu alalım. Ee, Arkadaş falan atarız. Tamam. Ah! İsmet Teleke var karşımızda. Big Mat. Bir sikini. Adamın canı gitmiyor. Ben vurdum bunu. Bu kadar. Yes. Aldık. Okey. Tamam <gülüyor> bir tane daha chest oldu bu arada tadından yenmiyor şu anda arkadaşlar chest bir ordu kurmayı düşünüyorum böyle güzel bir armor standlı falan filan iyi olur ee, ama tamam chest var bir tane aslında çakıl taşımız olsa çakmak yapardık neyse tamam taş kılıcımız oldu en azından güzel oldu bir tane daha demir olursa demir kılıç yaparız artık bu arada arada sıra Twitch'te yayın açıyorum arkadaşlar yayınlarda da takip edebilirsiniz Sabahın köründe bu ikinci video. Eğer bu video çıkarsa güzel sok videoları olacak. Ee, ve Legend Pekin videosunda çıkarmış olacağım aradan. Bu videoyu çekecektim zaten de bugüne nasip oldu. Ee, akşamları falan çok fazla makro oluyor. Bu yüzden sabah erkenden gibi gece çok güzel. Adamlar uyuyor çünkü. Zaten gerçi 15 saat var şu anda Rank kasmaya çalışan çok fazla olacaktır. O yüzden dikkatli oynadığınız zaman rank kasmaya çalışanların yanı sıra ben sabahları yani bilim, e, sabahları büyük mani gelelim ve e, eğer denk gelirsem tabii ki. Ee, mesela dün öğlen girmeye çalıştım akşam girmeye çalıştım abi çok kanser oldum çünkü önüne gelen makro önüne gelen target önüne gelen başka bir şey olabiliyor ee, bu yüzden de sabah erken girmek e, normal oynayan kişilerin yanı sıra bazı arkadaşlarımızın denk geldiği saatler ve bu saatlerde çoğu insan biraz daha normal oluyor yani en azından öldüğünüz zaman size ez yazan vesaire insanlar çok fazla bulunmuyor ee, yani çok fazla toksik yok diyebilirim yani kısaca ve oyun böyle daha zevkli ben böyle daha zevk alıyorum hem de video çıkarmak için. Video çıkarma saatleri için bence en uygun saatlerden biri 11 ile 12 ile işte öğlen bir arası falan arkadaşlar. İşte bu saatlerde video çıkartabilirsiniz. Ben 11.40'da giriyorum galiba. Şu anda saat 12, Tam 12.03. Sonuncu ve vs. Craft Eyes videosuna gerçekten yoğun ilgi gelmiş yani onlar için teşekkür ediyorum o gerçekten çok güzel bir video oldu ee, ve videonun başında 3-4 tane kişi kesmişim. Hatta bir arkadaşımız Instagram'da edit yapmış ee, ona da çok teşekkürler burada adı Fahri'di sanırım ee, çok sağ ol ee, adam adamları kesişimi montaj yapıp hani güzel güzel yani tatlı bir montaj yapıp paylaşmış bana DM'den ve çok beğendim ee, siz de böyle montajlar vesaire yaparsanız kil montak kil montaj <gülüyor> işte Öldürme montajı vesaire vesaire böyle editler falan yaparsanız bana İnstagram'dan, Discord'dan ya da YouTube'dan kanalınıza paylaşarak yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben indiririm hatta kanalda bile paylaşabilirim adınızı verip altta. O yüzden hepinize buradan e, duyurayım. Böyle şeyler beni gaza getiriyor. Motivasyon olarak gerçekten çok büyük bir e, kaynak arkadaşlar. Edit yapmak, birinin bana edit yapması ve gerçekten benim birilerini öldürmeme e, yani... Ne bileyim iyi işimi örnek alarak beğenerek adamın bana edit yapması beni çok gururlandırıyor. Çok fazla e, motivasyon sağlıyor ve bu işi daha çok yapmama e, olanak sağlıyor. Çünkü benim buradan biliyorsunuz bir gelirim yok. Şu an bir para kazanmıyorum. E, herhangi bir yerden para kazanmıyorum şu anda. E, bu yüzden bunu hobi olarak yapmamın yanı sıra böyle motivasyonlar almak çok tatlı. Adam ortaya gelsin abi adama yardım edelim. Fight varmış takım varmış. At şunu. Nerede adam? İkiye mecburen bunu alacağız. Adamları kıstıracağız. Çakmak olsaydı çok güzel olurdu. Çakmağımız yok değil mi? Evet tekrardan bakıyorum ve yok. Acaba adam nereden gelebilir? Şimdi? Şuradan ses geldi. Aha bizimki. Gel bakayım. <gülüyor> Kavkaya çağırıyor beni. Ha şurada. Gel gel burada adamlar. Şimdi şu adamları bir yok edelim. Nerede? Aha. İkili takım. Selam kankız. Tamam. diğer de orada. Diğerine gidelim şöyle. Çok güzel kavgaya giriş yaptık. Ta -ta -ta. Gel bakayım. Ben fightlarda böyle gaza gelemiyorum ya söz olarak böyle odaklanıyorum arkadaşlar kusura bakmayın adamın çok az kalbi varmış bu arada Fall işten tabii ki benim de öyle az kalbim kalırdı bir yayımız falan yok e, Okey beni yakmaya çalışıyorsun çok güzel bir davranış çok ince bir davranış Vur ona helal olsun şöyle hop tı tı tı Sen benim kardeşim amma daldın aldın oğlum öyle <gülüyor> öyle busbo olur lan Yamuldum amını şimdi gel buraya gel gel gel, gel abiciğim oğlum gel lan gel bir şey olmayacak bir şey olmayacak sakin Relax yakmaya çalışıyorsun ama Çok mantıklı bir hareket değil be Valla Ben seni öldüreceğim ya yani oyunun sonuna kadar Targetlanacaksın çünkü zaten farklı bir adam yok Seni öldürdükten sonra ditmej başlıyor Ve seni öldürmemiz en mantıklı davranış olur Şöyle bir yiyelim de şunu Canımız az mı, az olmasın azmasın. Vur bana Hop ben öldüreceğim. İkili takım keseceğini düşünüyor şu an. Ender Pearl atıldı. Okay, okay, okay, okay. Yani öleceksin. Bu elinin en, eninde sonunda seni öldüreceğiz. Ama niye kaçıyor hiçbir fikrim. Aa, diğer adam var. Tamam gel. Takım olacaklar. Takım olma işareti yaptım ama adam görmedi. Şunu kesebiliriz. Tamam, diğeri kaçıyor şuradan. Ben bu adama gideyim. Şöyle adama yok işaret yaptım ama Bir tane daha vurursa görecek. Takıldı. Bir tane bir kez daha takıldı. Kestik. Okay, nice. Bu kim? Tamam, Gamer Pro bu. Gel bakayım sen. Kardeşim gel. Zaten Dil 5'te öleceksin. 35 saniye boyunca seni kovalarım ben. Üşenmem yani. Haberin olsun. Aç ha, hesabı açmış, okay. Merhaba. Olup bana yanlış oltalar atma artık. Beni yamult mu? Beni adamlardan daha çok beni yamultuyor ya. E, Boşa açıyor şu anda aslında mı? Zaten, okay, okay, güzelce takıldık. Bu oyunu da çıkardık arkadaşlar. O günün ikinci videosu çıktı vallahi ya çok tatlı oldu. Valla mükemmel. Ağaçsa sen... tam senin zaten zırhın varmış. Ee, botu var mı adama? One, two, go. Hadi. Şimdi çıktık. Hadi bakalım kim alacak? Aha oğlum Fayta böyle de girmesine. Pu. Benim su var oğlum yanımda. Su varken yapma ama ya. Bak mesela sen lava gittin şu anda ben seni direkt yakacağım. İzle. Bak şimdi nasıl adam yakılır izleyin arkadaşlar. Oğlum <gülüyor> lava düşecekti adam. Şak. Tamam bekle sakin. Burayı hemen şöyle açtık. Hop. Mesela yandı şu anda. Senin suya gidecek vaktin yok oğlum. Suya gidemeyeceksin. Oğlum lava atsam lava atsam. Hop. Tatatat. Tamam güzel. Ellerine sağlık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Eee Legend peki de böyle tanıtmış oldum bence çok tatlı bir e, video oldu. İsmetelge geldi aklıma falan diyenler var lan. İsmetelge'nin skin'i falan mı var oyunda? Az önce kestiğimiz adam falan mı yoksa neyse. Vallahi adam Legend pek kullanırken İsmetelge geldi aklıma falan yazısı olup bunu su anlar lan bunlar. Çok değişik denk gelmeler. Neyse umarım herkesumarı maçınıza girer adam edeyim. Beni unutmayın. Ee, hoşça kalın. Görüşmek üzere ve Discord'da gelirsiniz. Hoşça kalın. Benim gibi tekrardan. Bay bay.